OBD. Birçok LPG'ci bulunan ve olması gereken bir cihaz ama hala bu cihazdan olmayan LPG istasyonları dönüşüm yerleri var. Bu cihaz ne işe yarıyor? Öncelikle ondan bahsedeyim. Bu cihaz aracın motorla ilgili arıza kodlarını okumaya silmeye ve ayar yaparken hava yakıt karışımını görmeye yarayan pratik bir el cihazı. Ben bu videoyu özellikle şunun için çekiyorum. Hala bu cihazı sadece arıza silmek için kullanan LPG istasyonları var. Hayır bu cihazın LPG'deki asıl amacı arıza silmek değil. E, hava yakıt karışımını, değerleri, canlı değerleri görmek. O yüzden e, dönüşüm yaptıracaksanız yaptırdığınız istasyonda o bir cihaz olup olmadığına dikkat edin. Çünkü çok önemli bu cihaz olmadan ayar yapılmaz. Bu cihaz olmayan bir istasyonda dönüşüm yaptırıyorsanız muhtemelen zaten yol ayarı da yapılmıyordur. Yapılması gereken en önemli konu es geçiliyordur. O yüzden dikkat edin. Herkese iyi günler.